Hayat bu ufaklık, şakaya gelmez. Beş dakikada adama türlü türlü kostüm giydilerdir. Farkına bile varamazsın. Üstündeki elbiseye sen bile inanırsın, hemen o olur verirsin. Ben buna üniforma bir zehri diyorum, laf aramızda. Gözlerin kör olur, ruh vücudundan ayrılır. Tanıdıkların sence tanıdıkları hiçbir şey göremezler. Ya! İçimi dökmek istiyorum korkuyorsan kapat Uyuttum öfkemi küfretmek yasak Kağıt kalem masa haydi başla ufaktan Şayet yazmazsam bu canavar uyanca Kaldırımların çocuğunun apartmanda ne işi var Bir elimde papatya, bir elimde kehribar Kaçıncı parçam bu görmüyorum itibar Yaşım 19 ama ruhum bayağı ihtiyar intihar gibiydi, aynı parka gelmek Nefretimin karşısında sevgiyle direnmek Belinden bıçak giyip intikama bilenmek Onca zaman hasretinin resminle gidermek Nereye kadar böyle, nereye kadar söyle Ellerini tutmuştum dipte kalan gücümle Her şeyi değiştirdi dilindeki bir cümle Delikanlıyı bozar mı hiç yenilmek bir çift göze Ölme Bitmedi hala Aylarca ayaktaydım küçük bir duayla Kaç yıl kaç gün sürer Hepsi muallak tek bir gerçek biliyorum Yenip düştüm gurura bir umutla Bekliyorum yarını Bilmiyorum artık kim çekiyor kahrını Gerekliydi elbette birkaç damla gözyaşı Zaten karşılayamadım ki ihtiyacımı Aç gözlerini bitti rüya Kalmadı bahçemde papatya Çare bulunmaz ya Olmuyor artık zorlayamam Aç gözlerini bitti Kalmadı bahçemde papatya Çare bulunmaz ya